Devam edeceğiz. Geçerken sizden gelen mesajlara bir Facebook'tan hep birlikte bakalım. Facebook'ta en son Safa Bey, Safa Paksu selam etmiş. Günaydınlar. Herkes WhatsApp'ın Facebook'la bilgi veri paylaşımından bahsede dursun. İleti yönetim sistemine girdiğim zaman bir medya grubunun hiç satın almadığım toplamda 12 dergiyle ayrı ayrı, ayrı benim cep telefonu bilgilerimi paylaşmış ve bu bilgiyle arama ve SMS hakkına sahip durumda olduğunu gördüm. Biraz da kendi ülkemizdeki gizlilik politikalarına dikkat etmek gerekiyor değil mi demiş ders gibi mesaj.